Merhaba Sayın Mastermind izleyicileri Yaratılışımızın gereği çevremizde olup bitenleri çok detaylı bir şekilde incelemediğimiz zaman her şeyin merkezinde görürüz kendimizi Oysa çok uzaklara değil farkında olmadığımız çevremizdeki gerçeklere biraz olsun dikkat edersek tamamen kontrolümüz dışında bir dünyanın olduğunu görmek bizi hayrete düşürecek Hatta çevremize dönen bir dünyanın değil Var olan bir dünyanın içinde savrulup gittiğimizi fark etmek hayata bakış açımızı değiştirecek güç de olacaktır. Bunun farkında olarak araştırmaya ve geliştirmeye devam eden insanoğlu her alanda olduğu gibi astronomide de sürekli yeni keşiflere imza atmaktadır. Bu keşiflerden en yenisi şimdiye kadar bilinen en büyük yıldız olan Uye Sikuti'yi tahtına edecek niteliktedir. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Dünya'dan 9500 ışık yılı uzaklıkta Scutum yani kalkan takım yıldızında yer alan bu hiper dev yıldız U.S. Scutti içine 5 milyar tane güneş sığabilecek kadar büyük bir hacme sahip. Güneşin içine de yaklaşık olarak 1 milyon dünya sığabileceğini hatırlatmakta fayda var. U.S. Scutti güneşin çapının 1708 katı fazladır. Başka bir ve bu yıldızın merkez noktasından yüzeyine gitmek için Güneş ile Dünya arasındaki mesafeyi, ki bu mesafe yaklaşık 150 milyon kilometre, neredeyse 8 defa gidip gelmek gerekiyor. Yarıçapı 2 milyar 375 milyon kilometre olan yıldızın Güneş'in 30 katı kadar bir kütlesi bulunuyor. Eğer Saatte bin kilometre hızla giden bir uçakla hiç durmadan yıldızın ekvatoru üzerinden çevresini dönmeye kalksaydık, bu yolculuğu ancak 850 yılda tamamlayabilirdik. Bu arada aynı uçakla Amerika, Güney Afrika ya da Singapura gitmek istediğimizi ise yaklaşık olarak 12 saat uçuş yapmamız gerektiğini düşünmenizi de istiyorum. Dünya 10 santimetre çapında bir tenis topu büyüklüğünde olsaydı. Uyye Scuti bir buçuk kilometre çapında dev bir küre olacaktı. Bu dev yıldızı bulunduğu yerden alıp güneş sistemine yani güneşin bulunduğu yere koyabilseydik. Uyye Scuti, Merkür, Dünya, Mars, Venüs ve Jüpiter'i yutar yıldızın dairesinin çeperleri Satürn'e kadar uzanabilirdi. Uyye Scuti ilk olarak 1860 yılında keşfedildi. Ancak büyüklüğüne dair kesin veriler 2012 yılında elde edildi. Fark ettiğiniz gibi 1860 yıllarında keşfedilen bir gök cismi ile ilgili ölçüm bilgileri net olarak 2012 yılında verilebilmiş. Yani astronomi ile ilgili gözlem yapmak ve bu gözlemlerin sonuçlarının kesin olduğundan emin olmak zaman alan bir süreçtir. Oyesko te ile ilgili bilgilerimizi tazeledikten sonra NASA'nın yapmış olduğu paylaşımdan daha rahat bahsedebiliriz. Bilinen evrenin en büyük yıldızına tahtından edecek yeni yıldızın varlığı ölçümlerle geçtiğimiz aylarda doğrulanmıştır. Bu yeni yıldızın adı Stephenson 2 18 yıldızıdır. Bu yıldız da UY Skutu gibi Scutum yani Kalkan takım yıldızında bulunmaktadır. Ancak bize yaklaşık olarak 18900 ışık yılı uzaklıktadır. UY Scuti ile aynı yıldız grubunda bulunmasına rağmen UY Scuti ile aralarında yaklaşık olarak 10000 ışık yılı mesafe vardır. İlk olarak 1990 yılında keşfedilen bu yıldızın ölçümlerinin kesinlik kazanması da 2020 yılı haziran aylarına denk gelmektedir. Bu ölçümlere göre yıldızın çapı güneşin çapının 2150 katı fazladır. Hacimsel olarak 10 milyar güneşi içine alabilecek bu yeni süper kızıl dev eğer güneşin yerine konulabilseydi dış çeperleri satürnün yörüngesini aşıp daha da ileriye gidebilirdi. Beklenmedik şekilde büyük olduğu ortaya çıkan bu yıldızın bütün özellikleri astronomi bilgimiz dahilinde yıldız olabilme sınırlarını zorlamaktadır. Yapılan hesaplamalarda bu büyüklükten daha büyük olabilecek yıldızlar yok olmaya mahkum kalacaklardır. Çünkü daha büyük bir yıldız ya yerçekimiyle kendi içine çökecek ya da radyasyon etkisiyle uzaya savrulmaya başlayacaktır. Daha da büyüdükçe yıldızın ışık ve sıcaklık kaynağı olmasına sebep olan füzyon reaksiyonunu gerçekleştirecek sıcaklık kaybolmaya başlar ve yıldızın yanması durur. Bu durum Stephenson 2.18 yıldızından daha büyük yıldız bulamayacağız demek değil. Sadece eğer daha büyük bir yıldız bulunursa ölçüleri Stephenson 2.18'in 2 iki katı 3 katı gibi değerlerde olamayacaktır. Biraz önce bahsetmiş olduğum sebeplerden dolayı. Bu yıldızın başka hayret verici bir özelliği de bu büyüklüklerde olması gereken yıldız parlaklığında olmayıp çok daha fazla parlamasıdır. Yine yapılan ölçümlerde yıldızın parlaklığı güneşin parlaklığının 440 bin katı daha fazla hesaplanmıştır. Bu büyüklükte bir dev yıldızın olması beklenen parlaklığı güneşin 90 bin katı fazlasıdır. Stephenson 2.18 yıldızı bu parlaklığıyla bilinen evrendeki en parlak yıldız olma ünvanını da eline geçirmiştir. Yıldızın bu kadar parlak olmasının kesin sebepleri hala bulunamamıştır. Evrenin en ucra köşelerinden kapımızın kenarındaki karıncaya kadar tamamen kontrolümüz dışında ve merkezinde olmadığımız bir yaşam döngüsünde akıp gitmekteyiz. Birçok şeye gücümüzün yettiğini hayal ederken aslında uydumuz Ay'a gitmek bile bizim için çok ciddi sorunlarla dolu. Ancak Ay evrensel ölçüde bakıldığında bizden ışık hızıyla sadece 1.5 saniye uzaklıkta. Yani ışık hızıyla gidebilseydik 1.5 saniyede gidebilecektik. Daha bu mesafeleri bile geçerken Binlerce sorunla karşılaşıyor ve çözmeye uğraşıyorken biz binlerce, milyarlarca ışık yılı mesafedeki gök cisimlerini inceliyor, araştırıyoruz. Ne dersiniz? Sizce o uzaklıklara gitmek insan olduğu için bir gün mümkün olacak mı? Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.